Arif Aydın Astroloji kanalının değerli izleyicisi. Yeni ay yay burcunda. Bu ay size neler getiriyor? Gelin birlikte bakalım. Yeni ay yorumlarımıza başlarken her zaman söylediğim astroloji hakkında bilmemiz gereken önemli birkaç noktayı hemen belirtip burç yorumlarına geçmek istiyorum. Yıldızların konumu içinde bulunduğumuz durumun bir çeşit sembolik anlatıcısıdır. Yoksa yıldızların konumu yaşadıklarımızın ve yaşayacaklarımızın sebebi değildir. İnsanların burcu yoktur. Herkesin kendine özel eşsiz bir doğum haritası vardır. İnsan küçültülmüş bir evrendir. Her insan kendi astroloji haritasında farklı farklı noktalarda 12 burç ve gezegen kombinasyonu barındırır. Bundan dolayı gerçek astrolojide insanların burcu yoktur. Herkesin kendine özel eşsiz bir astroloji haritası vardır. Unutmayın... Eğer insanlar 12 burçtan ibaret olsaydı tüm dünyada 12 çeşit insan olurdu. Burada anlattıklarımız genel bilgilerdir. Herkes kendi astroloji haritasına göre burada anlattıklarımızı hayatındaki farklı noktalarda yaşayabilirler. Astroloji yorumlarımı dinlerken 30 yaş altı olanlar güneş burcuna göre 30 yaş üzeri olanlar yükselen burcuna göre dinlerlerse daha faydalı olacaktır. Eğer yaşınız 25-35 yaş arası ise hem güneş hem de yükselen burcunuza göre dinlemenizde fayda var. Öncelikle bu yeni ayın genel bir yorumundan bahsetmek istiyorum. Yeni ay yay burcuna 26 Kasım'da 4. derecesinde gerçekleşiyor. Olumlu ve güzel beklentilerimizin olduğu bir ay olduğunu düşünüyorum. Çünkü Jüpiter ve Venüs farklı burçlarda seyrettiği halde bu iki gezegenin kavuşum yapacağı bir ay. Bu durum hayatımıza iki ayrı alanda fırsatlar getirebilir. Merkür ve Neptün'ün yapacağı olumlu açılar var. Bu açılarda hayal ettiğimiz bazı şeylerin mantıki anlamda varlık alemiyle buluşmasını sağlayacak bazı kalıplar var. Başka bir deyişle fiziksel anlamda hayallerimizi gerçekleştirmeye doğru yol alabileceğimiz bir dönem. Yani şunu demek istiyorum. Hayal ettiğimiz bir şey mantık alemimizde yer bulacak ve mantık alemimizde yer bulan bu durum varlık alemiyle yani gerçek hayatla buluşabileceği bir dönemi yaşayabiliriz sevgili izleyelim. Elbette gülün bir dikeni olduğu gibi bazı ters etkileri de yok değil. Bu ay Mars'la Uranüs arasındaki karşıt açı hayatımızda hazırlık yapmadığımız kendimizi hazır hissetmediğimiz alanlarda bizleri bir değişime zorlayabilir. Yani bir bakış açısı ya da ani ve zorla değişimlere sebep olabilir. Ya da bu değişimlerle ilgili direnç gösterdiğinizde çatışmalar yaşayabilirsiniz. Unutmayalım ki hayatın bizi zorladığı bazı noktalarda hayatla inatlaşmak yerine kendimizi kabule açmamız, hayatın bize vermek istediği mesajı anlamaya çalışmamız bizim için daha iyi ve yararlı olacak kanaatindeyim. Bu olumlu gelişmeler herkesin bireysel haritasında farklı noktalarda gerçekleşecek ve herkesin hayatında farklı anlamlara gelebilecektir. Ve genel yorumlara geçelim. Değerli ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Hadi ama biraz pozitif olun. Tamam Satürn 8. evinizde seyrediyor. Merkür de akrepteydi. Geçtiğimiz haftalarda iflahınız kesildi. Ama yine de siz astrolojinin en pozitif burcusunuz. Bakalım bu ay sizi neler bekliyor? Bu ay öncelikli olarak sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. İşinizle ilgili pürüzler ruh sağlığınızı etkileyebilir. İş ya da iş yerinizdeki departmanınızı değiştirebilirsiniz. Bu dönemde bazı ikizler de yeni ortak iş anlaşmalarına imza atabilirler. Ortaklıklar kurabilirsiniz. Bazılarında ise bu iş anlaşmaları ya da işle ilgili bazı ortaklıklarda yıkımlar olabilir. Çünkü Mars akrepte Uranüs'te karşı karşıya ve özellikle şu dönemde eşinizden ve ortaklarınızdan maddi gelir elde edebileceğiniz gibi maddi kayıplar da bireysel haritanıza göre oluşabilir. İçimizde bazı ikizlere eşleri bu dönemde diyebilir ki sen çalışma, ben sana bakarım diyebileceği bir dönem. Özellikle eş kanalından ve miras kanalından bazı gelirler elde edebilirsiniz. Bekar olan ikizler evlilik teklifi alabileceği gibi ya da bazı ikizlerin eski aşkları gündeme gelebilir. Ticari açıdan güzel ortaklıklar kurabilirsiniz. Özellikle iş kurma fikrinde olanlar, ikizler ve yükselen ikizler, bu dönemi kaçırmasın ve unutmayın sağlık. Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Sağlık konularını birinci plana alın. Sağlık derken sadece fiziksel sağlık değil psikolojik sağlığınızı da ön planda tutun. Mutlaka ama mutlaka zihninizi dinlendirin sevgili ikizler. Diğer taraftan 10 Aralık'ta yaşanacak bir dolunay var. Bu dolunayla birlikte hayatınızda bazı tamamlanmalar ve sona ermelerle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Önceden açılmış dava ya da buna benzer şeyler varsa hak ediş, tazminat gibi konularda gündeminize gelebilir. Sadece güneş burcunuza bakarak bireysel bir yorum yapabilmesi mümkün değildir. Çünkü siz güneş burcunuzdan ibaret değilsiniz. Hayatınızda neler oluyor neler bitiyor mutlaka kişisel astroloji haritanızın yorumlanması gerekir. Hayatınızda bazı şeyleri değiştirmek için sadece astrolojiden öğrendiğimiz bilgiler tek başına hiçbir zaman yeterli olmuyor. Bu yüzden astroloji bilgisinin yanında bilinçaltı ve kolektif bilinçle olan ilişkimizle alakalı çalışmaların da yapılması gerekiyor. Kendi geliştirdiğim ARF tekniği ile hem bilinçaltı düzeyinizde, hem bilinç düzeyinizde, hem de kolektif bilinçle olan ilişkiler düzeyinde bu dönüşümü gerçekleştirebiliyoruz ve blokajlarınızı çözüyoruz. Eğer bireysel doğum haritası analizinizi ve transitleriniz hakkında bilgi almak, aşk, iş, evlilik, para, meslek, öğrenim ve hayatınızdaki sınavlarınız gibi birçok alanda bilgi almak isterseniz, hayatıma güzellikleri, iyilikleri nasıl katarım diyorsanız, bizimle temasa geçerek astroloji ve bilinçaltı konularında danışmanlık hizmeti satın alabilirsiniz. Unutmayın ki astroloji haritası evrenden alınmış bir nüfus kağıdı gibidir. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Ben Arif Aydın. Yaşam koçu, astrolog ve aynı zamanda bilinçaltı uygulayıcısıyım. Bu hayatta hepimizin işten, aşktan, sağlıktan ve paradan sınavlarımız olur. Peki ya siz bu hayattaki sınavlarınızı biliyor musunuz? Sizi zorlayan konuları bir türlü aşamıyor musunuz? İşleriniz yolunda gitmiyor mu? Ne yaparsanız yapın olmuyor mu? Her şeyi tam yaptığınız halde bir türlü sonuca ulaşamıyor musunuz? İçeriden bir el sanki sizi tutuyor gibi mi hissediyorsunuz? İşleri hallettiniz ama aşk konusunu bir türlü halledemiyor musunuz? Hep aynı tip insanlar dönüp dolaşıp size mi geliyor? Tüm bunları astroloji ve bilinçaltı uygulamaları sayesinde değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Bolluğu, bereketi, sevdiğim şeyleri hayatıma nasıl çekerim diyorsanız, hayatınızın akışında değişiklik yapmak istiyorsanız, danışma hizmetlerimizi dilerseniz telefonda, dilerseniz WhatsApp üzerinden, dilerseniz de ofisimize gelerek yapabilirsiniz. Bize ulaşmak için 0543 209 0444 nolu telefonumuzdan bize ulaşabilir. Dilerseniz WhatsApp üzerinden de bizle temasa geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.